Arkadaşlar kimse yok burada. Bir ben arış tabii. Yolda gelirken birkaç kişiye yeri sordum da. Unutmuş olabilirim diye. Sorduklarım hepsi 10 yıldır gelmiyoruz diyorlar. Sadece burada orman işçileri. Gelip geçerken uğrayorsa onlar uğruyordur. Süper harika bir yer ya.